İnşallah uğramaz. Ben bunu ona da yapayım. Hatta böyle bunu detaylandırayım. ayalım Allah'ım ya. Neyse evet devam bakalım arkadaşımızı dinleyelim. canım kardeşim. Bunu aşmaya çalışıyorum. Zaten hapse girdikten sonra bunlardan tamamen sıyrıldım. Yapmak istemiyorum. Bunun dışında legalleşmeye çalıştım. Ve başardım da şu anda belki de yeni çıkan hack tekniklerinin çoğuna hakim değilimdir. İlk hacker olmaya nasıl karar verdin? Nasıl başladı bu macera senin için? Bir gece televizyon programı vardı. Hackerlar anlatıyorlardı bordaklarıyla. Var mı öyle bir şey? Yok. Dalga geçiyorlardı aslında. Öyle bir ekip işi zaman olmadı. Belki de olmuştu bilemem ama sadece o zamanki milliyetçilik duygusudur, belki belki de biraz başarı duygusudur. Merak saldım. Önce internetin hacker siteleri aramaya çalıştım. En sonunda 1923 Türk diye bir hack grubunun web sitesini gördüm. Ben Anadolu'da büyüdüm. Biraz da milliyetçiydik o zaman. Vatan Millet Sakarya diyerek dedik ki o zaman 1923 Türk gruba ben de bir üye olayım. Daha sonra o sitede işte birkaç kişinin videosunu izledim. Nasıl yaptığını. Şöyle bir şey fark ettim. Aslında hack dedikleri şey e, web sitelerine exploitlerle açıklarla saldırmak Nasıl? Zaten piyasada hali hazırda birçok içerik yönetim sistemi var ve bu içerik yönetim sistemleri ister istemez yazılırken bir açık bırakılıyor. Bu yönetim sistemlerinden kalsın WordPress Yes, euh, hocam, hocam, e cümle gibi Bizim zamanımızda genelde en çok heki cümle üstünden yapıyorduk. WordPress diye ile birçok hazır içerik ay cümleler mumlalar bir çok ya açıklar mevcuttu. Bu exploit dağıtan web sitelerine bakıyorduk. Orada yazmışlar bu açık var. Bunu dork dediğimiz bir olay var. Google'da dork aratıyoruz. dork da şu anlama geliyor. Bir yazılım içinde geçen belli bir kod parçacını Google üzerinden aratıyoruz. Dork dediğimiz şey bu. Hmm. İçerik yönetim sistemini sana oğlum yeni başlayanlara çok lazım olur falan yazmışlar sol alta. Ben bunun üzerinden mesela bir böyle Öyle basit basit başlamıştım. İlk hack'ımı o zamanlar yapmıştım. Bir gece oturdum. Sabaha kadar deli gibi hack yaptım. Hack demeyelim. Lemur'luk yaptım. Sabaha kadar. 300 tane web sitesi hacklemişim o gece. Peki evet. hackledin ne yaptın o siteleri? İndeksi yani, atıyorsun. Hacket by bilmem ne yazıyor. Evet. Kendi reklamını yapıyorsun. Ama ben o zaman 1923 tıklı olduğum için kendi bireysel reklamını yapıyorsun. Grubun adına İndeks atıyorsun ve onu Zona Haç'ta kaydını alırken 1903 Türk kadın alıyordum kayıtlarına. Çünkü biz bu şekilde kolektif çalıştığımız için Zona Haç Dünya Sıralamasında 1903 Türk grup ilk üçüncü sıradaydı. Bir dönem birinci sıraya yükseldi, ondan sonra geri düştü. 10 yıl öncenin kesimekti. 10 yıldan biraz daha fazla da olabilir belki. Bunlar benim lemurlıklarımda. Asıl ilk hekim şu, şu şekilde yaptım. Bir gün okulda hocayla ters düştük. Sinirlirdi ha. beni. Dedim ya ben ne yapabilirim? Tuttum okulun <gülüyor> web sitesini incelemeye başladım. Okuldan çıkarmaya çalıştım hacımı. Açık bulamıyorum sistemde. Sonra daha da zorladım. Yine başka yerlerden başka şeyleri öğrendim, teknikleri öğrendim. Okulun sitesini bir şekilde hackledim. Peki amacın neydi okulun sitesine hacklerken? Notunu değiştirmek Hayır, mi? Hayır sadece intikam almak. Ego. Buydu. İki gün sonra Bizim hoca çağırdı, gel lan buraya, buyurun hocam, sen ekledin değil mi bunu Adam biliyor. Çünkü okulda bu işleri meraklı olan kişi belli. Niye yaptın oğlum? Sinirlendim hocam. Böyle mi yapman gerekiyordu? İşte iki tokat, ondan sonra bunu şimdi nasıl bozduysan, aynı şekilde ya yapacaksın en başta. Tokat atmazsın ya. işte yani, hayatım. şimdi şey diyor değil mi, şimdi tamam de banka soymalı Tamam, o öğretmeni borçluğundan. <gülüyor> O öğretmen bana o gün aslında benim hayatımı, geleceğimi oluşturan bir şeyin tohumunu verdi bana. Çünkü ben profesyonel yazılımcılık hayatıma ilk o zaman girdim. Okulun web sitesini yapmak için. Sıfırdan PHP öğrendim, HTML öğrendim, CSS öğrendim, <gülüyor> dur, JavaScript öğrendim. Yani frontend ve backend uygulama Geçen, geçen gün ee, Rane'nin şeyi var Mertin Mert'in abisi var ya Kadircan. Böyle <gülüyor> kodlar üzerine konuşuyoruz. Bu hep gaz ya böyle zaten. Ya bir şimdi dedi, zaten P -P PHP dedi ne ki dedi 3 saat öğrensen çalışsan olur dedi amana bir <gülüyor> anlattı böyle aklıma direkt o geldi ya herif bütün kodlamayı yani bütün millet uğraştı o e, bin bir türlü kodlama yapısını bilgisini 3 saate bağladı amana bir odada <gülüyor> <gülüyor> sessiz bekliyor böyle. Neyse devam et bunu söyleyeceğim olay. Ben bir şey demedim yani o neyse web sitesini yapabilmek için ve nasıl yapılacağını öğrendim. Ve bu benim aslında e, bir yerde yazılımcılar girişimin en büyük parçası bu ama bunun bir de diğer tarafı da var. Bu çalıştığımız büyük hacker grubu kapandı bir süre sonra. Kurucusu tutuklandığı için bütün soruları durdurulmuştu. Çil yavrusu gibi daldık hepimiz. Sonrasında ben bir süre Dev Türkler'de devam ettim. Dev Türkler de iyi bir gruptu. Dev Türkler'de kapandıktan sonra ben memleketten bir arkadaşım vardı. Öğretiyordum bu işleri az çok. Derken boynuz kulağa geçmişti. Benden iyi olmuştu sağol. Biz bununla birlikte Security Blog kurduk. İyi başladık, çok hızlı başladık. Amacınız neydi? Ne yapıyordunuz? Kimi hackliyordunuz? Yani şöyle söyleyeyim, o zamanlar Türkiye'nin siyasi olarak, politik olarak anlaşamadığı, tartıştığı ülkelerin web sitelerine saldırıyorduk. İsrail mesela. İsrail'e bir saldırı düzeniyorduk. Bir gecede 400-500 serveru hackliyorduk. 400-500 serveru. Bana niye kılına iş ya? Döverim seni ha. Binlerce web sitesini bir gecede hackliyorduk. Hepsini aynı indekste. Herkes Vatan bana Sadece hack yapmıyordum. <gülüyor> aynı zamanda o zaman hem öğrenciydim. Hem para kazanmam gerekiyor. Çünkü ailemin hiç durumu yoktu. Hatta öyle ki ben güzel sanatlar lisesi kazanmış olmama rağmen babam beni okula yakın diye ticaret meslek lisesine göndermişti. Ya bir süre sonra piyasada edindiğim yazılım bilgisiyle, kodlama bilgisiyle web siteleri yapmaya başladım. Bizim oralar küçüktür böyle bilgiler hemen yayılır. Kendine yasal bir yol bulmuşsun, burada web sitesi yapmaya başlamışsın. Oradan para kazanmaya da başlamışsın. Bundan mutluydun, mutluymuşsun da ve ne oldu bu? Nasıl illegal oldun ve nasıl hapse girdin? Geçmişteki hocamla karşılaştı. Web sitesi işi geldi. Hemen sen de birisi ekledi. İşte ya dedi ben web sitesi yaptırmak istiyorum. Tamam kardeşim yapalım ne yapalım? İşte kontör sitesi, kontör yükleme sitesi. Ya şimdi ahmaklık benimle, gerizekalık benimle. Kontör yükleme sitesi yapıyorsun. Bunun bir arka plan servisi olması lazım. O kontör göklenilmeyecek sonuçta yükletmek isteyenlere. Neyse abi yaptım. 700, 750 milyon anlaşmıştık. Lan deli para. Ben zaten parayı duyar duymaz internetten gitar bakmaya başladım. Nasıl yapacaksın ödemesini? CC ile yapacağım. Ben CC ne bilmem. Dedim herhalde bu da internette Paypal gibi bilmem bir şey gibi falan. Gece çalınmış kredi kartı numaramı evet. deniyor. Web sitesi yaptıktan sonra bana dedi ki İnternetten bir şey alayım ben sana dedi. Dedim aldım bu gitarı al bana o zaman dedim. işte 3-5'te böyle özel baskılı tişört falan. Üstünde XP logosu var. Gitarı aldırdık, tişörtleri de yaptırdık. Elime geldi yani, ben emeğimi karşını almışım. Yine geldi, başka bir domain başka bir web sitesi daha istedi. Ama aynı aynı adamız. Aynı adam, aynı konsept, aynı mantık. nereden ne yapıyormuşum biliyor musun? Ben kodladığım web sitesi aslında şöyle kodluyormuşum. Onun istediklerini yapıyorum. Ben formları kaydet diyor, ben gönderiyorum bilgileri. Meğer o siteye kontrol yüklemek için giren kardeşlerimiz Phishing dediğimiz bir olay vardır. Meğer bu arkadaşlarımızın hepsini pişliyormuşuz. Kredi kartı bilgisine girdiğimde aslında kontörünü züklendi deyip sistem hata veriyor. Yüklenemedi deyip ama o kredi kartı bilgisini bunlar bir yere yazdırıyor veri tavanına. Yani Hayda. bunun yazımı ben yapmışım benim haberim yok. Yani sen farkında olmadan kredi kartlarını çalan bir sistemi yapıyorsun. Evet. Evet maalesef sipariş yardımu olmuş. Asla niye bunu direkt ben yapayım? 2. ödemede bana dedi yani ki, yani. sana ödemeyi ben kredi kartıyla yapayım dedi. Sen de de ben sana kredi kartı göndereyim, sen internetin istediğin şeyi al. Kredi kartı bilgilerini gönderdi. Tamam diyorum. Adamın adı başka. Karttaki isim başka. Neyse herhalde tanıdığım adam. Ya falan. ama bu kadar da neyse. kredi limiti çıkmamıştı. Abi, abi ki, ya, vardır diyor, ben bir bildiği, bildiği vardı ya. Durdur da. Durdur da bir yorum yapsın Türkan abi bir şey diyecekti. Bir şey demeyeceğim. Bir bildiği vardır abi. Yani adam bütün siteyi A'dan Z'ye kodlamış. Eee diğer adam çok uyanık bir şerefsiz. Şerefsiz. Abi de Şu sıkıntı yok ediyoruz. canım. Tamam kardeşim biz seni uyuşturup alalım dedim ya yapma nasıl yani ya işte biz bu işleri yapıyoruz biz bu işlerle de geçiniyoruz salaklığındandır bilmiyorum yaşımın küçüklüğündendir belki de tamam ya dedim ben de girdim o işe fishing siteleri hazırlıyoruz bol bol UI create dediğimiz olaylar Allah sahte dediğim UI'lar hazırlayıp <gülüyor> sanki resmi bir kurumun web sitesiymiş gibi oradan ekranlar hazırlıyoruz falan ve şöyle bir şey var insanlar gerçekten düşüyordu buna binlerce insan düşüyordu buna sonra yakalandık bir dakika dur bir <gülüyor> durdursana oldu. burayı ben yargı. yakalanma hikayesini İlkimizde... koptum ben o sırada başıma neler gelebileceğini düşünüyordum yani. Şey yapsın dedi. yok Binlerce insan düşüyordu bu ağa. Sonraya kalandık dedi. Hayır hayır yani bu ilk yaptığı işte bu diğer elemanın kredi kartı O adam bilini... demiş ki, gel kardeşim biz bu işi yapıyoruz böyle fiş phishing siteleri falan filan gel sen de bizim ekibe katıl demiş. O da demiş tamam, tamam, yani tamam. Yani bilerek ya. bilerek rızasıyla yani girmiş bu işe öyle mi? Evet. Tamam. Hoş Orada hoş. anlatımı falan ne kadar güzel ya. Devam edelim. <gülüyor> kalmadı çok fazla. Oğlum ben böyle Çünkü adamlara saygı diyorum şaka bir yana. Yani Saldırlar. saygı duyduğum dediğim belki bir durdur dur. yanlış anlaşılacak. <gülüyor> hani kredi, kredi kartlarını <gülüyor> çalıyorlar diye söylemiyorum. Oğlum şu an çok <gülüyor> boktan bir yere gidiyor konuşma. Bak bu adamın bilgisi, bu adamın yapabildikleri öyle boru değil. Hatırlayın soramazsın da bir tane hacker abimiz vardı. Çok tatlı Se adamdı o. Çok ya. tatlı bir adam. Yani o da onda da bak fark ettiysen öyle bir yıldız vardı yani. Dinlettiriyor. Gerçi gerçek ses tonunu duyamıyoruz bu arkadaşın ama Adamlar yani hem zeki hem de Çok farklı bir dünyanın Yörüngesindeler nasıl diyeyim anlatamadım yani bana çok ilginç geliyor böyle hikayeler Zikrada avrası, if maske kafandaysa polis gör ne Sen diyorsun ya yani konuşması avrası filan şeyi var adamın yani var abi var. diğer adamda da vardı Onda da vardı aynen Değişik bir havası vardı i̇şte garip, bir şey almış, bir şey Ne olmuş? Garibanın kartını çalmış, mı çal? Ya, yeah, zaten haberi yokmuş ki oğlum adamın. Ama sonradan bayağı haberi olarak... Adam evet orada sonradan sıçmış. Bu arada niye Discord'da 5 tane liran var abi? <gülüyor> yavaş yavaş abi ya. Abi hep samacım elde edemiyor <gülüyor> Allah'ım ya bir bu arada bilgisayarda olanlar Discord'a bir baksın Allah'ın izniyle şu odanın haline ya. Abi dışarıdan kimin konuştuğu belli olmuyor ya, yeşil yanmıyor dışarıdan. Sadece değil o duduklarda yeşil ya, yani yanıyor. Buradaki arkadaş saldırırsa... Hani He, evet, tıbbi Koruyoruz. O da biz gerçekten biz nit değiştirerek <gülüyor> bunu çözemeyecek. <gülüyor> et karbonu koyayım. E, etten duvar abi, bayağı bilir. <gülüyor> Kardeş şey abi... bir şey diyeceğim. Yalnız abi, şuraya harbi girse, Edrian diye böyle bir ses verse altımıza sıçmaz mıyız? Sana Yok, bir onu geç mi? de, harbi isleri kapatırım. Net olarak derim ki, eğitim boruna yazılımcı gelmek ister misin? Kamu eğitim boruna. Abi, <alem. gülüyor> V3. Direkt v2, v2 zaten v3'e geçerdik. V5'e geçirir abi bu adam bizi. Bir de yazmasına o da gerek şey... yok. No pixel'i falan alır getir ama ne Neyse devam. Selamun. <gülüyor> Bütün benim muhabbetimdenmiş. Ya, ya Okan bi siktir yani, git Allah'a emanet olun. Hay Allah'ım be başlat başlat. <gülüyor> Korumamız için captain vermem lazım bir şey arkadaşlar diyor. Sıca sıca çocuk olarak yargılandım. Erteleme verildi. Cezamı aldım yani mahkemeye gittim yargılandım. Sadece erteleme verildi. O, o, o zamanın kurallarında da uydum buna. O dönemde yapmadım. Bir süre sonra tam her şeyi bıraktım derken internette bir akım başladı. Certificate Ethical Hacker akımı. sertifikalı etik Hacker. Beyaz şapkalı hacker akımı. Ha, Aslında bak yasal yani etkisi çok büyük. Beyaz şapkalı hacker olabilmek adı altında insanlara hacker olmayı öğrettiler. Bu bir hataydı. Nasıl öğretti? lar bu, bunun bir bildin ders verdiler bildin kurs açtılar Peki evet. o kursu bitiren kişiler ne oldu İşte Güya beyan saklayacak Ronaldo ama işine gelmeyen benim gibi illegal oldu. Gittik, dersleri aldık, baktık. Güzel güzel anlattılar <gülüyor> bize teknikleri. O dönemler belediyede staj yapıyorum. Belediyenin yan tarafında da bir bankalar... Ben çok var. zor Aldım gelmedim onu Öğlen arasında oturdum oraya. Wi-Fi hackleme uygulamasını çalıştırdım. Dedim, bir test edeyim. Bakayım yarıyor mu işe gerçekten bunlar? Yarıyor. O zaman Wi-Fi'lar vay yani böyle şimdiki gibi güçlü korumaları yoktu. password korumaları. Şimdiler ikinci bir falan korumaları var yani o derece. Hemen hackledi. Bir tarama yaptım. Peki e, bankayı hacklerkenki amacın neydi? Ne yapmak için bankayı Sadece yaptım? tatmin olmak. Bankadaki bütün çalışanlarının... Abi sadece tatmin olmak için banka mı eklenir? Bana Gerçi onlar da öyledir ya adam. En tat noktası oysa. internet tarayıcı geçmişi... Sonra dedim ki ya demek Alan ki... De hani, ne yapabiliyoruz? O zaman dedim ben bunların daha detaylı bilgilerine de ulaştım. Ben de, de denedim de crash yapalım. yedim. Bankanın kullandığı uygulamayı buldum. Ya bir günde, bir günde mi yapıyorsun bunu? <gülüyor> ya? ya bir gün değil fiziksel hareket gerektiren bir eylem. Yani gittim bankanın yanına oturdum. Yani dijital yapmadım hiçbir şey. Yani sen o bankanın yanına gidip o kablosuz ağın menziline girmeden bu işlemi yapmadın. Tabii, tabii Sonra bankanın kendi yazılımına giriş için denemeler yapmaya başladım işte. Ama bana bir şey lazım. Bankanın müdürünün adı. Abi gittim ben bankaya. Girdim içeri. Banka müdürünün kapısına gittim adına baktım. Geri döndüm. Sonra hacklediğim bilgilerden o adamın mail adresini buldum. O mail adresi ve o şifreyle sisteme giriş yaptım. Oradan diğer sisteme geçmek için yani yine o uygulamanın içindeki diğer alana girmek için yetkilendirme gerekiyor. Orada işte akses deniyet. Giremedim. Yetkim yok. Çünkü benim daha büyük birisine ulaşmam gerekiyor. Yani o şube müdürünün o senin girmeye çalıştığın yere girmeye yetkisi evet. olmadığı için sen oraya giremedin. Daha büyük birisinin yetkisi gerekiyormuş. Abi gittim. Tekrar Arada cidden kendisi bilgi geliyor işlemcisini geliyor orada. bulmaya evet. çalışıyorum falan. Şey yani. Lan şey... bulamıyorum. Gel, gel, bu gel, gelmiyordur. Bilgi işlemcisi yok. Belediyede çalışıyorum dedim ya işte İndim aşağı. Bizim bir bilgi işlemci abi var. Abi dedim ya bu bankanın bilgi işlemcisi kim? Ha dedi şu isim vermiyorum ama atıyorum Mehmet dedi ha tamam abi geri döndüm Mehmet'in <gülüyor> post adresine bakıyorum Mehmet olanların hepsini denedim. Orada başka bir uygulama vardı ona giriş yaptım. Hani o uygulamaya giriş yapmamın sebebi de şu. Diğer uygulamayı kullanmak için orada bir tutorial uygulaması var. Banka çalışanları izledi. En sonunda öğrendim oradan oraya bağlandım falan derken oradan onunkine girdim derken. Ne var burada işte ya bir sürü şey var. Özellik var yani anlamadığım teknik terimler bankacılıkla ilgili. Merakta ediyorum ya resmen bankacı oldum sonunda. Ama ben te, <gülüyor> ben şunu arıyorum sadece para gönderme. Senin amacın orada para gönderme? Ben para göndermeyi arıyorum. Para gönderme nasıl yapılıyor acaba? En sonunda para göndermeyi buldum. Peki senin oradaki amacın kendine para göndermeye çalışıyorsun? Yok. Ne yapmaya çalışıyorsun? Başka bir niyetim vardı. Onu yaptım da zaten. Sonra daha büyük bir challenge'la karşılaştım. O da şu, ya bana cidden bölge müdürünün hesabı gerekiyor. Ama bulamıyorum lan. Hesaplıyorum, düşünüyorum ya kim olabilir? Ankara'dır herhalde dedim. Ya gittim Ankara'da oturdum bankanın şubelerinden birinin yanına. Yine orayı da hackledim. En üst kademeye doğru gittim. Adamı buldum. <gülüyor> Program üzerinden adama dosya gönderdim. Keylogger. Adam bunu açtı. Adam bütün bilgiler şakşak önüme düştü. Başka bir personel ona bir şey gönderdi. Bu arada bir Sanır durdursana videoyu. virüs dosyasını Şu ana kadar abi. ve adamı sen Şu ana kadar yaptığı şeyler fark ettiyseniz standart şeyler. Yani kafasını kullanıyor. Keylogger falan diyor bak. Yani bireylerin, kişilerin Şahsi hesaplarını eklemeye çalışıyor. Aslında hani internet kafelere kadar düşmüş ee, zımbırtıları internet hmm. kafelerde bile kullanılıyordu. yani keyloggerlar yükleniyordu, oyun hesapların çalınıyordu falan. Sta Abi standart değil mi? Bak ben hackerlıktan anlamam. Ama yaptı, anlattığı şeyler yanlış dinlemediysem ee, önemli kişileri buluyor, takip ediyor. Ondan sonra gidip onları ekliyor. Bireyleri ekliyor yani. Bankanın sistemini eklemiyor. Şey, ben de anlamıyorum akıllıktan da, Mr. Robot'ta hep aynısını yapıyorlardı bence. Tamam oğlum ben zaten bu standarttan kastım. Ya iş mi yaptı? O anlamda söylemiyorum. Yani ben işte bankanın, bilmem ne bankasının sistemine sızdım, serverlarına sızdım demiyor yani. Değil mi? Yanlış dinlemiyorum ben. Doğrudan. Yok, demiyor kişi, yani. Kişilerin kişisel hesaplarını, maillerini ve şifrelerini kırıyor. Keydog'u evet. yüklemiş. Oradaki sorumlu kişi şifresini bilgisayarında giriyor ve çalıyor. Bir de gerek yok abi yani şey ya, sosyal menüsü de daha kolay e, yapılıyor kalka. Sistemesiz dur bakalım devam edeyim ben şu an tabii bilgisayara eriştim bu şekilde. Abi transferi olgunu gerçekleştireyim. Aslında para transferini